Osman Hocam, hayırlı akşamlar, hoş geldiniz. Hocam geldik. Biraz geç Mikrofonu... oldu, soru bakmayın, aklınızı helal edin. Çok, çok evet, değerli arkadaşlar, bugün arkadaşlar. Osman Demir Hocam'la İslam Tarihi okumaları kapsamında, İslam Düşüncesinin Teşekkür dönemi hmm. çevresinde, bu özelinde, karizmatik toplum ve karizmatik lider, haricilik ve şia bölümünü hocamızla değerlendirme imkanı olacağız. Hocamız sağolsunlar vakit ayırıyorlar. Yoğunlar ama bize e, lüt ediyorlar. Vakit ayırıyorlar. Değerli hocam buyrunuz. Dinliyoruz. Sizi. Abi herkese saygılar, sevgiler, iyi akşamlar. Kusura bakmayın biraz geciktim. Ee, başka bir toplantıyla çakıştı. Ben bunu kafada 22 gibi kodlamışım. Niye öyle oldu bilmiyorum. Öyle kalmış kafamda. Sen arayınca idrak ettim yani hakikati. <gülüyor> diğer, diğer toplantıdan Oraya da girmemişim. Ee, oradan müsaade istedim biraz. Şimdi buraya geldim. O yüzden geciktim biraz. Şimdi kıymetli arkadaşlar. E, ikincisini gerçekleştiriyoruz. Kelam tarihi e, okumalarımızın. Monka Meruvat'ın e, İslam Düşüncesinin Teşekkür Dönemi kitabı üzerinden e, gidiyoruz malumunuz. Geçen hafta bir giriş yapmıştık. Genel anlamda e, Kerem tarihi okumaları ile ilgili mevcut sorunları çözülmesi gereken e, hususları ve bu çözümle ilgili olan imkanları teklif ve önerileri dile getirmiştik. Bir giriş yapmıştık. Bugün bu e, görüşlerimizi yani geçen haftaki giriş mahiyetinde ortaya koyduğunuz malumatı sahada yani olay ve olgular üzerinden konuşma belki tartışma fırsatı imkanı e, bulacağımızı e, düşünüyorum. E, bugün e, belki daha anlaşılır olacak anlattıklarımız daha böyle e, nasıl diyeyim daha daha böyle bize e, hitap edecek yani. Şimdi e, bugünkü başlığımız bizim e, karizmatik lider ve karizmatik toplum. Ya da karizmatik toplum ve karizmatik lider. Bu iki kavram son derece betimleyici içerik açısından içerik bağlamında dikkate alındığında çok özet iki kavram. Bunlardan ilki yani karizmatik toplum zihniyeti ya da düşüncesi hariciliği ifade ediyor. İkincisi ise yani karizmatik lider kavramı ise şiayı ifade ediyor, özetliyor. Çünkü baktığımızda e, haricilikte toplum kavramı son derece önemli merkezde. Şia'da ise kişi yani böyle karizmatik ya da olağanüstü özelliklere sahip özel e, gönderilmiş ve pek çok sorunları çözme imkanı yeteneği bulunan e, bir şahsiyet, bir kişi böyle Mehdi gibi hatta Mesih gibi bir kişi etrafında toplanmak esas. Sonraki dönemlerde bu iki hareketin, bu iki zihniyetin sonraki dönemlerde kazandığı e, durum dikkate alınırsa böyle görünüyor. E, Montgomery Watt bizim okuduğumuz kitapta e, bu iki e, mezhebi, bu, bu iki düşünce akımını bu iki kavram etrafında inceliyor, ele alıyor, betimliyor diyelim. Biz de bugün ana hatlarıyla kitap üzerinden akmaya, takip etmeye çalışacağız. Kitabın sizde olduğunu düşünüyorum, ee, okudunuzu da düşünüyorum, okumuş e, olma, olma ihtimalinin yüksek olduğunu, büyük bir hüsünuzan sahibim size karşı arkadaşlar. Evet, ben de okudum. İki de, evvalla iki defa okudum ya, yani, en az iki defa okudum. Yani. Bazı düzeltmeler yaptım. Siz de fark etmişsinizdir. Bazı düzeltmeler yaptım. İnşallah ikinci baskısında onları e, kitaba da yansıtmak mümkün olacak. Onun dışında bir iki yazıya da baktım. Destekleyici Mahiyet'te. İnşallah o, o, o çerçevede bir özet sunmaya e, çalışacağım. Fakat bu konuya girmeden önce yani hariciliğe ve şiaya girmeden önce Vat'ın Genel olarak mesnevi tarihi ile ilgili mesnevi tarihini e, okurken ya da anlamaya çalışırken dikkat etmemiz gereken hususlarla ilgili genç araştırmacılara yönelik bazı tavsiyeleri var. Bunlara geçen hafta değinememiştik. E, onlara bir kısa bir işaret etmek istiyorum. Oradan hemen asıl mevzumuza intikal edeceğim. Sayfa 27'de kitabımızın sayfa 27'sinde bakarsanız madem okuma yapıyoruz, kitaba da atıf yapalım. Şimdi şöyle diyor orada Vat. İleride pek çok örneği olan ana mezhepler tarihi yazıcılığı geleneğinin bu eleştirisi ışığıda, ilk dönem İslam düşüncesi üzerine çalışan bir talebeye yol göstermek için belli yöntemsel ilkeler konulabilir. Bunlar gerçekte bu kitapta da izlenen ilkelerdir. Bir diyor, mümkün olduğunca belli kişilere ve onların görüşlerine odaklanılmalıdır. Mesela diyor, Cebriye hakkında geçtiği gibi yazarın zihninde bu şahsın kimliği teşhis edilmedikçe ekollere dair genel ifadelerin fazla değeri olmayacaktır. Yani ekollere değil kişilere odaklanmak. Mesela Cebriye kim? Cehmiye kim? Kaderiye kim? Yani erken dönemde. Yani bunlar kim tarafından temsil ediliyor? Şimdi mezhebe tarih kitaplarına baktığınız zaman bu akımlara Kerramiye kim? Pek çok görüş nispet ediliyor fakat bu bu mezhepleri kendi bünyesinde taşıyan bu fikirleri savunan kişiler gerçekte kim? Yani Bu kimliği bir tespit etmek lazım. İnanın bu kimliği tespit etmeye çalıştığımızda mesela bunu ileride Cehmiye örneğinde görebiliriz ya da cebriyi örneğinde görebiliriz. Bu mezhebin böyle buharlaşıp uçtuğunu göreceksiniz. Böyle bir mezhebin belki de olmadığını belki de sırf mezhep tarihçilerinin Belli sayıklarla, belli amaçlarla ürettikleri, icat ettikleri akımlar olduğunu da göreceksiniz, görebiliriz. Mesela cebriye dendiği zaman kim yani bu cebriye kim? Ee, bunlar yani kişilere odaklanmak gerektiğini vurguluyor ilk maddede. İkinci madde şu, mesep isimlerinin objektif olmadığı kavranmalı ve her zaman bu ismi kimin kime verdiği sorulmalıdır. Bence de son derece önemli ki what bu mezhep tarihi okumalarında ya da İslam düşünce tarihi okumalarında bu incelemeyi çokça yapıyor. Yani mezhep isimleri çok mühim. Mezhep isimlerini kim kime verdi? Ya yani ve hangi maksatla verdi? Yani tahkir maksadıyla mı verdi, taltif maksadıyla mı verdi? O o grup bu ismi ne yaptı? Bu ismi beğendi mi, sevdi mi? olduğu gibi kabul etti mi, yoksa mefhum düzeyinde, içeriğinde belli değişiklikler yaparak acaba kabul mü etti? O yüzden bu mezhep isimleri son derece mühim. Biliyorsunuz mezheplerin isimlendirilmesinde genel anlamda iki tavır var. Birincisi, mezhebin savunduğu temel şükre nispetle bu mezhebi isim veriliyor. İkincisi de mezhebin Kurucusuna nispetle mezhebe veriliyor. Genel anlamda böyle bir tavır var. Mesela cebriye ya da kaderiye savunulan temel düşünceye nispetle yapılan bir isimlendirmedir. Kader konusundaki görüşlerinden dolayı, cebir konusundaki görüşlerinden dolayı mesela. Ee, bir ya da işte mutezile. Aslında burada oradaki itizal de bir görüştün. Aslında e, mutezile orada ee, ilk ayrıldığında yani Vasılı bin Atat Hasan el-Basri'nin meclisinden ayrıldığında Mürtekbi-i Kebir hakkındaki görüşten ayrılmış oluyor. Dolayısıyla buradaki Mu'tezile o, o resmi görüşten ayrılanlar anlamına geliyor. Yine o do, doğrudan olmasa bile dolaylı olarak bir fikirle intisabı olan bir kavram. Bir de tabii e, daha çok e, mezhebin kurucusuna nispetle bazı isimlendirmeler yapılıyor, eşarilik, maturidilik gibi. Fakat bu isimlendirmeler nasıl oldu, nasıl yapıldı? Neden mesela sonraki dönemde mezhebe tarihçileri geriye doğru gidip bir sünnilik için bir temel aradıklarında ya da eşari e, trendi geriye doğru götürüp bir yerde başlatmak istediklerinde neden İmam de karar kıldılar? Neden mesela bunun adına eşyalik dediler? Gerçekten bu kendinde çok incelenmesi üzerinde durulması gereken bir husus. Yani mezheplerin isimlendirilmesi başlı başına çok mühim bir konu, bir mesele olarak gözüküyor. Ve VAT hemen girişte daha mezhepleri incelemeye girmeden önce bu hususun önemli bir konu olduğunu vurguluyor. Bu bir etiketleme sonuçta ve bu etiketlemenin mutlak ve objektif bir şekilde yapılmadığını mezhep isimlerinden kaçınmak çoğunlukla en doğrusu olduğunu söylüyor. Yani VAT'ın okumalarında e, yani kabul edilmiş e, ve isim olarak belli gruplara konulmuş olan isimler üzerinden meseleye bakmaktan daha ziyade kişiler ve şahıslar üzerinden bakmak gibi bir yaklaşım var ve mümkün olduğunca mezhep isimlerinden kaçınıyor. E, i̇lk malzemeyi genelde sonrakine tercih etmek gerektiğini söylüyor. Yani elimizde olan e, bilgiler dikkate alındığında bu bilgileri okurken bir kronoloji doğrultusunda bunlara yaklaşmamız lazım. E, ve o kronolojide her zaman ilk malzeme e, sonrakilere tercih edilmelidir. Varsa tabii ki. Geçen hafta da vurgulamıştık. Özellikle ilk iki asırda, ilk iki asır biz Erken dönem İslam düşüncesi diye tanımlıyoruz. Erken dönem İslam düşüncesi, ilk dönem İslam düşüncesi bunun arasında birbirini ayırt edilen şeyler. Erken dönem İslam düşüncesinde daha oluşum döneminde e, yani el, elimizde mevcut olan bütün her bir evrak, her bir mektup, her bir risale, her bir kağıt parçasının her bir bilginin çok ciddi değeri var. Yani bu, bu bu Malzemeler sonraki dönemde filan gruba ait ya da falan disipline ait belgeler bilgiler gibi sınıflansa bile bu çok sonradan ilerden yapılan sınıflanmalar yani ilk erken dönemde ortaya çıktığı şekliyle biz bunların her birine değer vermek durumundayız herhangi bir şekilde mesela fetvalar da önemli kelam açısından. Kelam açısından bunlar da önemli. Şehir tarihleri de önemli. Sosyal yaşama, sosyal kültüre dair bilgiler, veriler de önemli. Bütün bilgiler bizim için e, önemli. Çünkü daha hikayenin daha başla, başlangıcında olmamız itibariyle, daha disiplinleri, mezheplerinden birbirinden ayrışmamış olması itibariyle. Ama burada Vat'ın tercihi ilk malzemeyi her zaman sonraki malzemeye tercih ediyor son olarak da bu kitapta incelenen süreçteki itikadi hükümlerin çağda siyasi ve tarihi durumla irtibatlandırılması arzu edilmektedir. Gözler görünen o ki soyut kelami iddiaların çoğunlukla siyasi bağlantıları vardır. Doğrudur. Özellikle kelam tarihi söz konusu olduğunda iki hususu çok vurgulamak ve değerlendirmelerimizde, analizlerimizde göz önünde bulundurmak lazım. Bunlardan bir tanesi siyaset kurumu. Siyaset kurumunun düşünceye olan etkisi, bir de harici tesirle, harici unsurlar. Bu ikisi kelamın tanımı ve mahiyetiyle ilgili doğrudan müessir unsurlar. Siyaset her zaman düşüncenin önünde gitmiş gözüküyor. Siyaset. Dolayısıyla salt düşünceyi böyle boşlukta oluşan bir mefhum olarak değil, düşünceyi oluşturan maddi kültürü, çevreyi, dış konteksi de dikkate alarak eserlerin, bilgilerin dış kontekstini de dikkate alarak ele almak durumundayız. Buradaki okumada bu istikamette olduğunu söyleyebiliriz okumanın, bu istikamette olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi gelelim haricilere. Şimdi what e, her seferinde bu şeyler üzerinde duracak yani mezheplerin isimlendirilmeleri üzerinde çok ciddiyetle duracak. E, onu onu söyleyeyim yani muteziler nedir, kim verdi, niye verdi ve nasıl e, kabul gördü, kabul görmedi, bu ismi kendine nispet edenler ne anlam verdi, diğerleri yani muhataplarına ya da hasımlarına e, isim olarak verenler neyi kastetti gibi ya da harici nedir, şia nedir, ne anlama gelir ve bu anlamda bu doğrultuda kullanılan başka isim ve isimlendirmeler var mı gibi Burada harici ismiyle ilgili Vat, bunu hemen başta söylemiyor ama ben biraz başta bunu e, okumak gerektiğini, değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum. Gerçi başta söylüyormuş, çok da ileride değil. Harici adının anlamı diye bir başlık var arkadaşlar 39'da. Harici ne anlama geliyor? E, bir diyor, hariciler Hazreti Ali'nin ordusundan ayrılan ya da uzaklaşan kimseler. Birinci anlamlardan bir tanesi bu. Hani baskın anlam falan değil. Yani anlamlardan bir tanesi bu. Yani buradaki sıralama, önem sıralaması değil. Yani öylesine lalettayim bir sıralama. Hariciler, Hazreti Ali'nin ordusundan ayrılan ya da uzaklaşan kimselerdir. Haraca, yani huruc ala, haraca ala, çıkmak, ayrılmak anlamına geliyor. Hazreti Ali'nin ordusundan ayrılanlara da hariciler, huruc edenler, ordunun dışına çıkanlar anlamı e, veriliyor. İkinci anlamı, hariciliğin ikinci anlamı, kafirler arasından ayrılarak Allah'a ve Resulüne hicret edenlerdir. Ee, bu da kafirlerle her türlü sosyal bağı e, koparmaktır. Şimdi birinci başlık ya da birinci sinirlendirme biraz nötr gibi gözükebilir. Bir vakaya işaret ediyor, bir olguya işaret ediyor. Bir grup insanın Hazreti Ali ordusundan ayrılmasına işaret ediyor. Burada nefi ya da ispat yok. Yani olumlu ya da olumsuz bir yargı. Ee, yani çok baskın değil. Var ama çok baskın değil. E, i̇kincisinde ise, yani bu bu birinci ismin muhtemel ki haricilere dışarıdan verilmiş olması ihtimal yüksek. Başkaları tarafından verilmiş. İkinci ise hariciler kendilerine bu ismi vermişler. Yani hariciler e, bunu hicret edenler yani yanlıştan ayrılıp doğruya varmaya çalışanlar anlamında fiilini kullanıyorlar. Kafirlerle sosyal bağı bağlantıyı koparanlar anlamında kullanıyorlar. Onlar da bu ismi kendilerine bu, bu yönde e, e, belirliyorlar. Üçüncüsü, Hazret Ali'ye karşı çıkanlardır. Bunlar, Hazret Ali'ye karşı çıkanlardır. Harca alafili yine burada e, vurgulanıyor. Yani bu, burada daha böyle olumsuz bir ifade var. Yani isyancı demek. Burada haricinin anlamı isyancı demek. Erken dönem İslam toplumunda haricilere verilen e, en baskın anlamlardan bir tanesi bu isyancılar. E, son olarak da onlar kılını kıpırdatmaya, yani oğullara karşı, oturanlara karşı yani e, haksızlıklara ya da gördükleri, müşahede ettikleri olumsuzluklara karşı, herhangi bir eyleme geçmeyip, harekete geçmeyen bu uudilere karşı, kılını kıpırdatmayanlar, oturanlara karşı cihada aktif biçimde katılan kimselerdir. Her iki zümreyle dışarı çıkma ve kılını kıpırdatmama kavramları Kur'an'da birbirine zıttır. Bu da yine aynı şekilde haricilerin kendilerine verdikleri isimleri de e, bir tanesi. Dolayısıyla yani harici kavramı eğer mefhumunu belirlemezsek ve bu kavramın kullanıldığı yönü, bağlamı dikkate almazsak bir anlam ifade etmiyor. Yani harici kendine harici dediğinde ki bu onların da benimsediği bir kavram. Her zaman mezhep, hangi bir isimle isimlenen bir grup ya da kişi ya da bir mezhep bu ismi her zaman benimsemek durumunda değil. Mesela mutezlenen ilk dönem alimleri kendilerine mutezile demediler yani. Kendilerine ehli tevhid ve adıl dediler. Adalet ve tevhid. E, tevhidi savunan kişiler. Dediler. Ama daha sonraları itizal de onlar için böyle harici gibi. Hariciyle aslında itizal kavramı birbirine çok da uzak kavramlar değil. İkisi de ayrılmak anlamına geliyor. Bir ayrılmak anlamı e, var. Hatta haricilere şey muhteziliye harici diyen ya da haricilere muhtezili diyenler de var. Bu iki kavramın mefhumundaki yakınlıktan hareketle. Bunlar harici kelimelerinin anlamları. Bunlara tekrar e, döneceğiz. Şimdi hariciliğin ortaya çıkışıyla ilgili genelde işte sıfın savaşı gösterilir. Fakat Watt buna daha da erken bir dönemde başlatıyor bunu. Genelde oryantalistler Madelung falan da bu e, hariciliğin ortaya çıkışını Hazreti Osman zamanına kadar götürür. Haz Hazreti Osman zamanındaki olaylarla başlatır. O dönemde Haz Hazreti Osman'a karşı çıkanlar onun e, siyasi tercihlerini sosyal tercihlerini eleştiren kimselerle bağlantılı olarak bu kuruç kelimesinin kullanılmasından e, harekette. Zaten bu sıffinde daha kendini belir belirgin bir hale getiren bu karşı çıkış ya da ayrılış aslında bu olayların tohumları da geriye doğru Hazreti Osman zamanında e, atıldı. E, bu anlamda haricilerin ortaya çıkışıyla ilgili, görünür hale gelmeleriyle ilgili önemli bir e, dönemdir. Yani bu Hz Osman dönemi ve e, olayları Hz Osman'ın katli. E, burada son iki dönemde hem Şia'nın hem de haricilerin oluşumunu etkileyen bazı gruplaşmalar küçük dini ve siyasi gruplaşmalar ortaya e, çıkıyor. E, VAT'ın okumalarında e, bu türden sosyal grupların, dini grupların, mezheplerin oluşumunu o, okumasında ekonomi de aslında bir etken. Yani ekonomik gerekçelerin de e, bunun bunda bir motivasyon olduğunu, bir e, belirleyici olduğunu ifade e, ediyor. Mesela işte Hazreti Osman'ı destekleyenler ile karşı çıkanlar arasında bir gelir farkı olmadığını belirtiyor. Ancak bir kabile farkı olduğunu ifade ediyor. Mesela Ümeyye kabilesinin Hazreti Osman'ı desteklerken Mahzum kabilesinin karşı çıktığını söylüyor. Ancak bu karşı çıkmanın zaman zaman ileride gelecek zaman zaman ve ekonomik faktörlerden de kaynaklandığı yani kişilerin kendi gelirlerini kaybetmekten dolayı e, meşru otoriteye karşı çıktıklarını ve belli bir fikri savunduklarında vurguluyor. Yani ekonomi de aslında hani siyaset kurumu gibi ekonomi de bu e, mezheplerin yani sosyal dini grupların oluşumunun etkili sebeplerinden biri olarak kendini gösteriyor ki biz çok fazla bu merkezde düşünce tarihini okumuyoruz okumuyoruz ama e, oysa ki e, bu çok çok mühim bir etken hani böyle Mars gibi e, bir şeyle Marksist bir şeyle değil de merkezden değil de e, hani her şeyi bütün olan olayları böyle ekonomiyle ilişkilendirerek açıklama anlamında değil ama e, yani i̇zahı yapılması gereken fenomenlerin bir açıklama imkanı veren bir durum olarak ekonominin kendinde ekonomik tavırların, gelir kayıplarının ya da gelir elde etme çabalarının da kendinde ne kadar etkili olduğu ortaya çıkıyor. İşte şeyden bilip için bir meşhur bir örnek diye vereyim. İşte Uhud Savaşı'nda okçuların sahaya inme sebebi neydi? Yani mesela çok belirleyici bir durum ama orada tipik bir şey, insan e, durumu, ins insanla ilgili tipik bir hareket, bir, bir, bir güdüğü var yani. Onun neticesinde oluşan bazı, yani olayların gelişimin ya da oluşumunu etkileyen bazı durumlarla karşı karşıya geliniyor. Enfal suresi olduğunda, vurgulayalım burada. Bu biraz bizi rahatsız ediyor ve biz bunu çok fazla vurgulamıyoruz. Oysa ki ben şirkin bile kendimde ekonomik bir tavır olduğunu e, düşünüyorum. Yani sosyal toplumsal adalet, ad, adaletin e, gelir dağılımının e, daki adalet, adalete karşı bir bunu bozmaya dönük bu bütünlü, toplumsal bütünlüğü bozmaya dönük bir tavır olduğunu da e, düşünüyorum. E, dolayısıyla Hazreti Osman'ın ilk karşı çıkışında böyle bir adaletsizlik kendinde öyleydi ya da değil ki Vat bunu haksız olarak buluyor. Yani Hazreti Osman'ın yaptığı eylemlerde her ne kadar karşı çıkan grupların haklı olmasını gerektiren bazı durumlar olsa da zaten Hazreti Osman'ın eylemlerinin kendince adaletli olduğunu ifade ediyor. Fakat karşı çıkanlar genelde bu adaletsizlikten yakınarak ortaya çıktılar. Ancak asıl burada... Önemsenmesi gereken husus, haricilerle ilgili. Her ne kadar hariciler kendilerini e, bu olaylar, bu Hazreti Osman'ın katli zamanında gösterseler de, e, bir mezhep olarak, bir grup olarak değil, bir tavır olarak, bir tavır olarak kendilerini gösterseler de, asıl saik, yani buradaki bu kişilerin karşı çıkışındaki asıl saikin e, ana etkenin e, bedevilerin e, hayat tarzlarındaki değişim olduğunu vurguluyor. Bedevilerin hayat tarzındaki değişim. Çünkü onlar çölün özgürlüğünden e, güçlü bir bürokrasinin kontrolüne girdiler. E, ve bu e, yeni sosyal ve siyasi yapıya pek de hazır e, değillerdi. Bu Karşılaştıkları yeni yönetim modeliyle çatıştılar. E, çok uyum sağlayamadılar. Ve bu aslında bu alt gerilim kendini Hazreti Osman'ın katliyle gerçekleşti. Yani farklı bir haricili okumayla ilgili farklı bir değerlendirmeye karşılık geliyor bu görüşler. Sonra tabii, şimdi biz genelde sıfır ile başlatıyoruz hariciliği ama öncesinde bunlar var, yani bu arka plan var, buna karşı çıkan bu harici zihniyetin arka planında bu hazır bulmuşluğu, bu ta öteden beri getirilen bu asabiyet, bu kültürün etkilerini de dikkate almak Gerekiyor, iyi anlayabilmek için. Çünkü biz dini ve sosyal bir gruptan bahsediyoruz. Bu, bu, bu grupları her ne kadar kendinde belirgin, baskın görünen renk dini olsa da, itikadi olsa da, biz onları itikadi bir mezhep olarak vurgulasak da, sonuçta sosyolojik bir oluşum, sosyolojik ilkeler ya da okumalar merkezinde bunları iyi tanımlamak ya da iyi analiz etmek gerekiyor bu zihniyeti. Bir zihniyet analizi yani bu kendinde bir bakıma. Ee, o yüzden bu daha e, daha ince okuma yapmak lazım yani. Bu grubu ya da oluşumu okurken ya da anlamaya çalışırken. Ee, tabii Sıffini olayını ayrıntılı bir şekilde anlatmayacağım. Watt ee, da zaten çok ayrıntılı bir şekilde anlatmıyor. netice itibariyle orada Hazreti Ali ordusundan ve Muavi ordusundan ama daha çok Hazreti Ali ordusundan ayrılan kimselerin bulunduğunu ve bunların daha sonra Harura'da ve Nehravan'da böyle müstakil bir grup, bir getto, bir ortam oluşturduklarını, kendilerince bir böyle müstakil, mutlak bir, bir mutlakiyet, bir düzen oluşturduklarını vurguluyor. Tabii Hazreti Ali'nin onlarla çok ciddi mücadeleleri var. Özellikle Harura'da ve Nehravan'da çok büyük mücadeleler oldu, çok büyük savaşlar oldu, çok kan aktı. Bunlar da çok mühim aslında. Mesela bu insanlar bu kanı unutmuyorlar. Bu olayları, bu hadiseleri sonraki nesil özellikle o dönemdeki insanlar unutmuyorlar mesela. Hazreti Ali'nin şehit edilmesine kadar giden süreci mesela bu hadiseler merkezinde de okumak lazım. Yani bu savaşlara giden süreç, bu savaşların neticesi, bu savaşlarda oluşan o duygu, düşünce yani gibi hususlar, durumlar bunların yarattığı kriz, sosyo-kültürel sosyo kriz. Mesela burada bir günah problemi çıktı. Yani büyük günah işleme meselesi çıktı. İki Müslüman grubun bir araya gelmesi, karşı karşıya gelmesi neticesinde oluşan kan dökmenin yorumlanması gerekti. Yani ayet ve hadisler doğrultusunda duygusal bir zeminde yorumlanması gerekti ve burada kader gibi, büyük günah krizi gibi ahlaki tartışmalar devreye girdi. Ta oraya kadar gidiyor yani bu ki ilk ortaya çıkan önemli tartışma zaten bu ahlaki kriz ah yani ahlak meselesi, ahlak problemi olarak ortaya çıktı yani kelam yani öyle söylenebilir ee, peki burada yani Nehremandı ve Harura'da çok çetin mücadeleler ve savaşlar e, yaşandı bu haricilerle ilgili Hazreti mücadeleleri ee, e, Vat'a göre en temel inancı, haricilerin en temel inancı, La Hukme Illallah sloganı. O bunu slogan olarak ele alıyor, öyle öyle vurguluyor. Yani Allah'tan başka hüküm yoktur. Ee, Hazreti Ali'z karşı zaten kinleri ve düşmanlıkları, e, Hazreti Osman'ın katli e, ile karşılaştığında, orada Allah'ın kitabıyla hükmetmemesi ve Hazreti Osman'ın katillerini cezalandırmaması, cezalandırmayı da ağır kalması temel eleştirilerden bir tanesi. Bu ki bu sadece haricilerin de değil mesela e, Hazreti Ayşe ile işte Talha ve Zübeyr gibi takım önünde gelen sahabelerin de yani e, Hazreti Ali'ye karşı çıkmaların sebeplerinden bir tanesi bu. La hukme illallah. Onlar böyle Kur'an'a dayalı bir toplum oluşturmak istediler. Kur'an'ı bir anayasa metni gibi Kurguladılar, kullandılar. Yani oradan belli ilkeler çıkarmak, usuller çıkarmak e, ve bunları hay, bunlar üzerine hayatı hay, hayat düzenini kurmak yerine, onlar doğrudan ayetlerden hareketle karar vermeyi tercih ettiler. Bu da diyor e, yani harici zihniyetin en önemli unsurlarından bir tanesi e, bir toplum oluşturma böyle içe içe kapalı kendine özgü, adına işte İslam denilen bir toplum oluşturmaları hatta karizmatik bir toplum oluşturmaları karizmatik bir toplum oluşturmalarının şeyi şu, yani kurtuluş ancak bu toplumda. Yani biz bu topluma uyarsak, bu toplumun içinde yaşarsak ve bu toplumu diğerlerinden dışlarsak, yani bu toplumun dışına çıkarsak, harici olursak ancak biz kurtuluşa erebiliriz. Burada bu Tabi e, doğrudan Şia ile bir karşılık var. Karşıtlık var. Şia'da ise topluma değil, bir bir lidere, bir öndere e, uymak daha esastır, daha önemlidir. Ve ancak bir lider, bir önder, bir karizmatik lider ve önder e, toplumu kurtarabilir, insanları kurtarabilir. Diyorsunuz e, hariciler de buna tam da buna e, karşı çıktılar. Hatta İmamın Kureyş'ten olması ilkesinin de çok gerekli olmadığını falan vurguladılar bu doğrultuda. Yani her ikisinde de lider önemli. Ee, ancak yani haricilikler lider sadece eşitler arasında ilk sıra gibi. Hani primus inter pares bu eşitler arasında birinci gibi. Ama yani Şia'daki lider ise daha böyle üstün özelliklere donatılmış. Tanrısal bir boyutu olan, bir e, irtibatı olan, hatta vahiy alan, işte e, günah işlemekten muhafaza edilmiş, korunmuş. Sonra, şu, yani e, Allah'la ilişkiyi sürekli canlı tutan, böyle böyle mesiyanik bir karakter, şahsiyet gibi kendini gösteriyor. Haricilikte böyle bir şey yok. E, böylece... Buradan yavaş yavaş hariciler kendilerini inşa etmeye başladılar, toplumun dışında kendilerini inşa etmeye başladılar. Burada yine üzerinde durulması gereken önemli hususlardan bir tanesi, biz hariciliği genelde böyle nasıl diyeyim, biraz böyle bir, bir sert bir hareket olarak, yani bir bir bir isyan hareketi olarak. Tepkisel bir hareket olarak e, görürüz işte bazı eserlerde de öyle vurgulanır işte istiraz denilen bir şeyleri var onların sorgulama soruşturma işte kendilerine yakın yerlerden ya da kendi bölgelerinden geçen kimseleri bazı dini konularla ilgili sorguya çekme istiraz ve buradan hareketle onları hakkında karar verme onları cezalandırma hatta öldürme gibi Böyle aşırı radikal bir grup olarak algılarız. Ama onların mesela şu unsur hep e, göz ardı edilir. Mesela hariciliğin entelektüel boyutu, entelektüel yönü hep göz ardı edilir. Oysa ki haricilik bile kendi içinde katman katman. Mesela çok radikal hariciler olduğu gibi çok ılımlı hariciler de var. Mesela ibadiler bu ılımlı haricilerden e, bir tanesi. Bu ibadiler de zaten en çok diğer aşırı haricilere karşı çıkıyorlar. Yani onları eleştiriyorlar. Ve onların onların hasımlarından bir tanesi de onlar kendi içlerinde kendilerinden aşırlık gösteren kişilere karşı da böyle bir yaklaşımları var. Mesela Basra'da harici grupların yani kaynaklar ki Watt da bunu vurguluyor, Basra'da harici grupların kendi aralarındaki tartışmaları var. Mesela ilk ortaya çıkan kelamcılar aslında Mutezile kelamcıları değil, harici kelamcıları. E, hariciler bu e, savaşlar sonrasında oluşan, savaşların ortaya çıkardığı krizleri, itikadi tartışma alanlarını kendi aralarında e, mevzu ediniyorlar. Mesela 150 yıllarında, hicri 150 yıllarında, oldukça erken bir dönemde. Bu dönemde işte Mu'tizde'nin e, daha kurucuları var yani, işte Vasıb-ı Natalar, 121'ler falan vefatı, onlar... E, gitmişler. İşte kaderiye bir akım olarak Emeviler döneminde kendini göstermiş. Ama bunun ötesinde haricilerin de sürüklediği devam ettirdiği bir tartışmalar var. Kelam faaliyeti e, var. Mesela Eşari'nin, bunu vatta da vurguluyor, Eşari'nin önemli kaynaklarından bir tanesi Yaman bin Ribap. Eşari'nin kaynakları var. Yani Eşari'nin Makalat-ül İslamiyye'nin kaynakları var. Yani 4-5 tane kaynak. Yani Eşari'yi bunları başka kaynaklardan istifade ile kaleme alıyor. Özellikle mutezilerin görüşlerini onlardan aktarıyor. Bunlardan bir tanesi yaman bir Ribab arkadaşlar. Mesela Yahya bin İbi Kamil var, Cafer bin Harp var, Biş. Bunlar hep Bişir bin El Mirisi'nin arkadaşı mesela. O dönemde mutezile ile hariciler arasında çok ciddi bir kültürel etkileşim var, kültürel iletişim var. Yani demek ki bu adamlar sadece böyle aktivist değiller. Onun dışında entelektüel bir boyutları, entelektüel bir kimlikleri de var bu haricilerin. Yani biz hep isyancı, böyle sorun çıkaran, sürekli işte ee, savaşan ya da işte taciz eden bir grup kişiler gibi algılıyoruz. Oysa ki bunun dışında da bir harici portresi var. Mesela muhtecilerle insan fiilleri konusunda tartışıyorlar, ilahi fiiller konusunda tartışıyorlar. Sonra asla mesela Basra'da şehirde bulunan, ki haricilerin hepsi gettoda da yaşamıyor. Yani şehirlerin dışında da yaşamıyor. Bu e, süreç içinde e, şehirleşen de var yani şehrin içinde yaşayan ama bunu da izah etmek durumunda kalıyorlar. Mesela bu kişiler darut yani böyle olduğunda biraz ehlileştiklerinde ya da topluma uyum genel dini harekete eklemlendiklerinde yeni kavramlar ortaya atmak durumunda kalıyorlar. Mesela darül harp gibi, darut takiye gibi bazı kavramlar ortaya atıyorlar. Darut takiye İhtiyatlı korku bölgesi diye çevirdim ben bunu. İngilizcesinde ihtiyatlı korku bölgesi. Yani endişe içindeler. Yani kendi, kendi toprakları dışında yaşadıklarında endişe içindeler. Ama ihtiyatlı, böyle e, dikkatli bir şekilde e, olmayı, çok da rahat olmamayı e, önemsiyorlar. Bunlar kelam yapıyorlardı. Yani mutezile ile beraber kelam yapan kişiler. Bunlardan bazılarının kitapları günümüze de ulaştı yakın zamanda. Yayınlanan eserler de oldu. Mesela İbazi, İbazilerden Fezari'nin altı tane kelam risalesi günümüze e, geldi. Mesela haricileri eleştiriyor, Muhtezile'yi eleştiriyor sıfat teorilerinde falan. Bir derinliği olan bir metin altı tane mektubu bu şahsın Yayınlandı yakın zamanda. Sanıyorum 2018 yılında Madeleine falan tarafından yayınlandı. Ee, artı, yani bu Basra'da yaşayanlar asla isyancı da değiller yani. Kelam yapıyorlar ve Hasan-ı Basri ile de ilişkileri var, irtibatları e, var. Ve bunların o dönemde işte büyük günah işleyen kişi kimseye e, münafık diyorlar onlarda. da. Mesela kafir demiyorlar. Bir. E, da mühim. Bunun da mesela Hasan-ı etkilendikleri falan şeklinde yorumlayanlar da var. Mesela İbni Abbas'ın talebesi, İkrim'in burada yine bu hariciler içinde bulunduğu ve bazı tartışmalara katıldığı şeklinde görüşler var. Bu ilişkiler de son derece mühim. Aslında burada vurgulanan hususlardan bir tanesi, bu ilişkileri gerçekten çalışmak lazım. Kim kimle, nerede, hangi bağlamda, nasıl karşılaşmış, nasıl bir araya gelmiş? Mesela Basra'nın o dönemde, e, Hicri e, 2. asrın başlarında sonuna kadar ya da 3. asırda Basra'nın kimliği nedir? Basra'da kimler vardı, kimlerle tartışıyorlardı, konuşuyorlardı gibi. Bu hususları gerçekten konuşmak lazım, bu hususların üzerinde e, durmak lazım yani. Ki kelam zaten... Ya da düşünce böyle tartışmalarla ortaya çıkan bir şey. Boşlukta ortaya çıkmıyor. İnsanlar bunları konuşuyorlar. Yani insanların bunları konuşmaları lazım. Kelam tam da bu zaten. İtikadi tartışma ya da teolojik tartışma dediğimizde. İnsanlar bunları konuşuyorlar. Bunları konuştukları bir bağlam var. Bir şehir var. Bu, bu şehrin bir takım ekonomik, kültürel dinamikleri var. Bu şehrin kendinde ilişkileri var. Dış şehirlerle ilişkileri, iletişimleri var savaşlar var ve bu şehri yöneten birileri var, vezirler var, sultanlar var. Böyle dinamik bir yapı var yani. Bunları da mesela bana yani okurken bunların da kelam tarihi yazımında ya da e, düşünce tarihi yazımında bunların da e, dikkatle üzerinde durulması gereken unsurlar olduğu şeklinde bazı izlenimler, gözlemler edindim. Yine bu haricilerin e, dile ve Arap diline karşı bu kufiyetleri oldukça önemli. Çünkü Kırsal'da, Badiye'de yaşıyorlar. Badiye'de yaşamaları, yani şehirden uzak dur durmaları, belki o kültürlerini, eski kültürlerini, Arap kültürlerini daha canlı bir şekilde taşımalarını ve yaşamalarını sağlıyor. Kendileri tabii gurur duyuyorlar. Vat'a e, göre, e, bitireyim, bitireceğim. <gülüyor> e, herhalde Şia'yı da böyle arada atıflarla geçiştirmiş olacağız burada. Belki bir sonraki derste biraz Şia'dan alarak götürebiliriz, devam edebiliriz. Ee, yani planladığım ama anlatamadığım kısımları sonraki o, oturumda da inşallah e, konuşabiliriz ya da soru olursa üzerinde dururuz. Bir, bir kere kendileri kesinlikle gurur duyuyorlar. Yaptıkları işin farkındalar. Bunu çok önemsiyorlar. Ee, İslam düşüncesinde belki hariciden en büyük katkısı olarak Vat'ın vurguladığı husus e, kurdukları siyasi düzen toplumun bünyesini Kur'an'a dayandırmaları. Yani bir Kur'an toplumu oluşturmaları. Kur'an'ın otoritesini vurgulayan böyle karizmatik bir toplum ve kurtuluşunca ancak bu topluma mensubiyetle ve dışarıdan kendini soyutlayarak olabileceğine e, inanmaları. E, bu, bu, Bunun yine altını çizmek lazım. Kurtuluş bireye ait değil. Böyle komünyalist bir yaklaşımlara, komüna ait, gruba ait. Mutlaka grup diye son derece ee, mühim ve burada yine e, biraz önce geçti ama işte harici düşüncenin en verimli döneminin Hasan Basri etrafında olduğunu da e, bilmek lazım, vurgulamamız lazım e, bu haricilikle ilgili söyleyeceğimiz hususlar bunlar evet hocam <gülüyor> ne yapalım Hocam, e, sorular varsa sorular üzerinden devam edelim. He, yani Şia'ya şia kısa kısa atıf yaptık ama şimdi Şia bahsini böyle derinden alırsak, geriden alırsak e, uzayabilir biraz. Ama sorular olursa o doğrultuda o sorularla beraber belki o kısımdan biraz bahsederiz. Ve bu akşamki okumamızı da bitiririz diye düşünüyorum. Arkadaşlar, evet. e, söz sakı kaldırabilirsiniz. Mikrofonu açabilirim. Veya tek kısımla yazabilirsiniz, izlebilirsiniz. Osman Hocam da görebiliyor. Oradan da bakalım görüntülü, görüntüsüz her türlü e, şeye açız yani. Evet. Buradan Görme, eleştiriye mikrofonlarınızı açabilir e, Öneriye mi? açığız yani. Buyursunlar efendim. Hocam, benim bir sorum olacaktı. Buyurun. E, şimdi Hı. harici isminin e, isimlendirmelerden bir tanesinin bu kuut e, ehline karşı olarak e, yapıldığı söyleniyor. Bu daha geç verilen bir isim değil mi? Mesela veya Ezarika'ya verilen bir isim olamıyor, olmuyor mu o zaman? Çünkü cihada kalkanlar o zaman e, Ku'da karşı Ezarika e, e, taraftarlarıydı diyebiliyorum. Yanlış mı acaba? Hı hı, doğru. Ee, yani tabii bu, bu isimlendirmelerin kendi içindeki kronolojisinden bahsetmedik biz. Bunlardan bahsetmedik. Ee, yani e, kitaba bakarsanız orada bazı Ayrıntılar e, bulabilirsiniz tabii ki. E, burada aslında yani e, Watt en yani hariciliğin tarihini de belli şeylere ayırıyor yani belli ana gruplara ayrılıyor hatta sonraki tarihinden falan da bahsediyor biliyorsunuz ilerleyen zamanda e, işte Ezarika'dan bahsediyor işte. Necedat'tan e, bahsediyor. Yani bunlar, e, bu gruplar kendini belirgin hale getirdikten sonra aslında e, kazandıkları isimlendirmeler, yani vurgular, öyle söyleyeyim, doğru. Hatta işte Emeviler, Vat kitapta Emevilere karşı isyanlardan bahsediyor. Sonra bu hareketin ılımlı döneminden teorik bir muhteva kazanmakla beraber, yani bir düşünce hareketine, bir aktivist eylemden düşünce hareketine dönüşünce biraz daha ılımlı bir gelişim oluyor harici e, zihniyette. E, ve bu doğrultuda ortaya çıkan alt kimlikler ve kişiler var, itikadi gelişmeler falan var. E, ve hariciliğin geç dönemi olarak da e, mesela işte Emevilerin Son dönemleri, yani Abbasilerin başlangıcı neredeyse e, haricilerin geç dönemi olarak vurgulanıyor yani kitapta. Bakın ne kadar erken döneme ait bir mezhep ki, yani daha ehl-i sünnet ortada yok. Yani ehl-i sünnetin oluşumu Hicri 4. asırın başları, biz daha Emevilerin işte Hizri e, ya da Miladi 8. 8. asırlarda ya da Hizri e, 3. asırlara doğru yani bu mezhebin geç döneminden falan, bahsediyoruz yani o dönemlere de işaret ediyor ee, doğru yani yorumunuz doğru o onu onu, onu söyleyeyim i̇şte o da yani vurgulamak istediğim şey aslında şuydu daha ziyade yani bu bir meselelerin isimlendirme isimlendirilmesi meselesi ee, mesela ilk olarak harici adı yani Hazreti Ali kullandığında kendisine karşı çıkanlar yani bir isyancı olarak kullanıyor yani orada hariciler, isyancılar, ana düşünceye karşı siyasi düzene baş kaldıran kimseler. Çünkü bunlar Hazreti Osman'ın katli üzerinden, yani Kur'an'a göre hüküm verilmediğini iddia eden kimseler. Ve bu isimlendirme tarih süreç üzerinde sürekli olarak değişebiliyor. Yani harici dediğimizde ama herhalde şu var. Sonraki dönemde özellikle yani mezhep ve tarih okumasının ve yazı, yazımının daha ziyade sünni gelenek üzerinden gerçekleşmesi neticesinde haricilik hiçbir zaman herhalde çok olumlu bir mezhep olarak algılanmadı. yani Hep hep zihnimizde olumsuz bir mezhep olarak kaldı ve bu da bizim bu olguyu, bu, bu olumsuzluk, bu olguyu e, kendinde yani doğru bir şekilde anlamı, anlamamızı e, engelledi yani. Sadece bu. Çok ayrıntılarını ben de yani harici uzmanı değilim. VAT üzerinden tanımaya çalışıyorum ya da okumalarım üzerinden tanımaya çalışıyorum. Ama herhalde bir düşünce tarihi yazsak, e, kelam tarihi ya da mezhebe tarihi gibi Bu buradaki bazı hususlar, yani hariciliği oluşturan unsurlar ya da okuma biçimi bizim için belki bir dinkan olabilir, bir fısıt olabilir yani. Oradan bakıyoruz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet arkadaşlar soru varsa mikrofonlarınızı açabilirsiniz. Hocam iyi akşamlar. Buyurunuz. Evet. Hocam, hayırlı akşamlar. Mustafa Bal ben. Hı, hı. Hocam, bugünkü özellikle tarihsel süreçte hariciye algısı daha çok eczarikaya indirgenmiş gibi bir durum var. Yani işte isyankar, hatta işte herkesi tekfir eden, hatta bir noktada terör örgütü gibi bir şey yani. Evet. Bu e, ezarikayla, ezarikaya indirgenmesi veya ezarikanın sanki bütün haricileri kapsıyormuş gibi bir algının oluşmasında yani ezarikanın ortaya çıkışı, teşekkül süreci mi etkili yoksa e, yani daha fazla mı etkili olmuşlar e, o çıktıkları dönemde diğerlerine nazaran? Yani ibadelerin bir kelam sistemi açısından daha ön planda olması lazım. Normalde yani ibadet düşüncesinin hariciliği kapsaması gerekirken sanki ezarika düşüncesi algı olarak söylüyorum. Ezarika düşüncesi algı olarak hariciliği kapsar bir duruma geldi. Bu neden kaynaklanıyor olabilir? Hocam yani tabii benim kesin teşekkür ederim yani e, bu bu soruyu düşünmemiz lazım. E, benim de aslında doğrudan hani şöyledir diye bir cevabım yok çünkü sizin cevabınız daha yani zihnimizdeki mevcut ön yargıları kırıp, alana yoğunlaşıp, kaynakları yeniden okumamızı gerekli kılıyor ki e, haricilik konusu, haricilik çalışmalarında bu, bu, bu ön yargılardan kurtulmak, böyle objektif ve bilimsel alana, bilimsel yaklaşabilmek bence en öncelikli olarak zihnin hazırlanması gereken hususlardan bir tanesi. Açıkçası ben de bilmiyorum. Yani ben de şaşırıyorum. Şimdi işte yeni çıkan bu Kelam Tarihi kitabında, neydi onun tam adı? İslam Kelamı kitabında, bu Şimit Keder'in kitabında, orada. Bugün tekrar okudum, daha önce de okumuştum. Haberim de vardı yani, bu yayınlardan, neşillerden. İşte ne diyor burada? Erken dönem İbazi Kelamı ile ilgili 10-15 sayfalık bir bölüm var. Ve ben de şaşırdım. Yani e, ortaya çıkarılan eserler var. Ortaya çıkarılan metinler var. Bunları bugün elde etmek de e, mümkün oldu. Kullanacağım e, yani. E, bu, bu okumalar, yani bu oryantalist metin okumaları, yani onların yaptıkları çalışmaları yoğunlaşmanın böyle bir faydası var. Böyle bir katkısı var. Yani iddialarının kendinde doğruluğu, yanlışlığının ötesinde bir bakış açısı sağlıyor insana. Farklı bir gözle bizi çeviren kalıplaşmış düşüncelerden, böyle stereotip fikirlerden tekrardan sahaya inip bu olguyu anlamamıza imkan veriyor. Doğru. Son derece olumsuz. Hatta siz daha sert ifade ettiniz. Doğru. Anarşist gibi, terörist gibi. Doğru. Öyle bir algı var yani zihnimizde bizim. Hatta Osmanlı'da bile böyle gruplar ortaya çıkıp Osmanlı'nın son dönemlerinde bir takım e, devlete karşı farklı görüşler veabiler ve ortaya çıktığında bu işte ne o harici gibi yani yeni hariciler gibi algılanmış yani e, onlara kendi düşüncemizden kendi düşünce tarihimizden isim bulmak istendiğinde haricilerle onlar e, sıfatlanmışlar nitelenmişler e, bu bir bakış açısı e, bilmiyorum sorunuzu ama hani düşünmek lazım üzerinde durmak lazım ama e, herhalde bütün bu yeni bilgilerden de hareketle, örneğin ben o işte bu Madelung'un vurguladığı e, metinleri tekrar bir okuyacağım. Örneğin, mutezile ile Hasan-ı Basri konteksinde bağlamında tekrar bir gözden geçireceğim ve değerlendireceğim. Son 15 yılda çok fazla metin yayınlandı. Abla Hocam iyi bilir, iyi takip ediyor o alanı. Bütün bunların üzerinden tekrardan dönüp yazmak lazım yani. Gerçekten e, bu ders kitabı sahikini geçip, yani ders kitabı ile kelam tarihi yazmanın ötesine geçip, bütün bu malzemeyi dikkate alarak ve böyle hani, sahatli bir şablonla bu sahaya inip, artık e, bu, bu, bu grupları, bu ekipleri tekrardan her şeyden önce kesinlikle ve kesinlikle bir sosyolojik okumaya tabi tutmamız lazım. Yani o bağlamda mesela, Vat'ın dediği bu işte köyden kente geçiş olgusu göçebelikten e, işte hadarı ile medeni ile geçiş olgusu sonra Arap yani eski kabile kültüründen getirilenler ondan sonra ve bunun iç dinamikleri o, o toplumun kendi içindeki e, muhtevası, dış kültürlerle ilişkisi gibi pek çok unsur kendinde bu anakronizmden de kurt Kurtularak yani kendi içinde ben %100 yani tarihsel bir olgu ya da olaya yoğunlaştığımızda %100 doğru an, anlayacağımızı düşünmüyorum. Bu bir imkansız ama yanlış anlamamak için verilen her çabanın burada değerli ve önemli olduğunu düşünüyorum. Yanlış anlamamak için elimizden geleni yapma, yapmalıyız. O, o fenomeni kendinde %100 anlamak mümkün değil zaten. O bakımdan yani benim zihnimdeki algı değişti. Mesela ibadelikle ilgili biraz mesela okumak, çalışmak isterim o dönemdeki, erken dönemdeki metinleri görmek isterim. Yani bu mutezili anlamayı, o polemiği anlamayı da, o ilişkileri anlamayı da sağlar diye düşünüyorum üstadım. Teşekkür ederim. Hocam benim bir sorum olacaktı ama. Buyur, buyur Oğuzcuğum. Ee, hocam bu batın e, haricilerin bu harici hareketin önemiyle alakalı tespiti dikkatimi çekti. Ee, yani haricilerin bu Kur'an orijinli komünel toplum ıı, yapısı heveslerine yönelik faaliyetleri olmasaydı eğer, hilafetin laik bir Arap devleti olmasına cevaz vermeleri pekala mümkün görünüyordu diyor. Bunda biraz da Hz. Osman'ın Kur'an'daki cezaları uygulamaması, Hz. Ali ile Muaviye arasındaki anlaşmazlıkta hakemlerin atanmasının İslam öncesi bazı ilkelere geri dönmesinden yola çıkarak böyle bir kanıya varmış sanırım. Yani gerçekten de bu derece kuvvetli midir böyle bir e, yani e, düşünce tespitine derece doğrudur böyle bir hı hı. olmuş mudur hiç birader merak ettim doğrusu. E, yok yo, güzel güzel yok ben öyle olacağını düşünmüyorum öyle olduğunu düşünüyorum işte böyle layık bir toplum falan. İşte Hazreti Osman'ın yaklaşımları, Hazreti Ali'nin yaklaşımları eğer e, harici tehdidi olmasaydı yani İslam düşünce geleneği başka bir e, yol yön, yönelim üzerinden devam ederdi. Bu haricilik hep olduğu yani hep olması da beklenen bir olgudur yani bunlar hiçbir zaman bu radikal eğilimli e, yani bu metin merkezde metin vurgusu yapan geri dönüş vurgusu yapan ya da böyle koruy korumacı yani bir toplum güvenli bir toplum modelinde tedeyyun eden dindarlaşan ekipler ve gruplar her zaman olmuştur. Bu soru biraz da har hariciliğin tabii VAT'ın açtığı noktayı dikkate alıp ama yani bunu bir başlangıç noktası olarak dikkate alabiliriz. Ama yani bu soru önemli, yani önemseyebiliriz ama Buradan hareketle belki daha bunu da aşan bir bağlamda haricilerin belki İslam düşüncesine katkıları neydi diye sormak lazım. Yani haricilerin getirdiği bu metin okuma biçimi ki hala bunun örnekleri var, hala harici zihniyeti falan diyoruz yani bugün ya da selefi zihniyeti falan diyoruz değil mi? Böyle sanki bunları birbirlerinin yerine kullanıyoruz. Bu zihniyet her zaman var, her zaman da e, olacak bir şey noktası olarak, bir tartışma noktası olarak, bir tehdit noktası olarak, bunların önemsenmesi de gerekir. Ben samimi dindarların, yani bu samimi gelenekçiliğin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Samimi olmak kaydıyla bu akımların, yani bir teröriz olmadıktan sonra, sonra çok anarşi, anarşi, anarşist faaliyetlere ya da eylemlere girmedikten sonra bu katı muhafazakar grupların gerçekten İslam düşünce geleneğinin istikameti hususunda çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bunlar hani ge gerilimi eğer doğru belirleyebilirlerse çok hani aşı aşırıya gitmezlerse o e, belki Batı'nın kavramlarıyla değil de o müstakim e, ortodoks da demeyeyim Batı onu da sevmiyor. O da doğru da değil. Şimdi İslam'da bir Ortodoks yok diyor. Doğru. O nasıl diyeyim? Şimdi Sünni-Omurga diyeceğim. Onu da sevmiyorum. <gülüyor> Bulamadım doğru kelime. Abdullah hocam. O ana ana çizgi diyelim. Ana hat. Yani İslam düşüncesini belirleyen. Ha yine hadi vattan alayım. Genel dini hareket diyeyim. Genel dini hareket. Genel dini hareketin çizgisini belirliyor bu meydan okumalar. Bu iddialar. Bu tehditler. Hocam. Yani bu tehdit derken tabii böyle fiziki e, şey değil yani. Hocam, ee, de sizin gibi e, bu tür düşünce yapılarının düşünceyi, e, entelektüel e, yapıları ayakta tuttuğunu düşünüyorum. Evet, evet. Teşekkür sürecinde Kebir'e meselesi ne kadar önemli yer tutuyor, bunu dikkate aldığımızda e, Kebir'e meselesinin bile İslam düşüncesinde tartışılmasından muhtemelen yeri büyük. Belki her dönemde bu tür... E, bakış açıları var. Zamanımız açısından bunların terörize olması biraz bu istihbarat örgütleriyle bağlantı. Yani fikri olarak kendilerinin yönlendirebileceğini düşünmeleri sebebiyle e, kendi halinde olan gruplara bir şekilde etki edip e, terörize etmeye çalışmaları sebebiyle günümüzde biraz olumsuz Hı -hı. algılanmaya başlandı ama şimdi normal günlük hayatın içinde e, biraz sert düşünen e, Müslümanlar her zaman olmuştur. Ya ben şimdi imamlık yaptım bir dönem. Köylerde bulundum. Orada şunu şahit olursunuz. Örneğin haberleri izlerken bir köylü hacımız diyelim. Sevmediği biri çıkarsa kapat şu gavuru izleme der. Veya bizim annemiz, babamız <gülüyor> bir köy ortamında sevmediği bir şey olursa ya gavur malını alma der. Yani, baktığınız anda ifadeleri kendi Anadolu kültürü içinde ehli kitaba gavur dediğini, farklı siyasi partilerden birine bu bırak gavur dediğini görürsünüz. Şimdi bunları bir makarya çevirip akademik yazı gibi köylü Sivas'ın köyündekiler işte, ehli kitaba e, Türkiye'deki siyasi partilere kafir ilan edilip ediyor diye terörüze de edebilirsiniz. Ya, dolayısıyla bu tür yapılar kendi olağan akışı içinde bulunduğu sürece ben normal kabul ediyorum. Hariciliğin e, problem olarak büyümesi biraz herhalde e, Hazreti Ali ve karşısındakilerle mücadelenin içine girmelerinden kaynaklanıyor. Eğer mücadeleye girmeyip kendi köylerinde Yüce mezrahlarında hayatta kalmaya çalışsalar da Belki bu kadar problem teşkil etmeyecekti. Tabi Yani biz şimdi işin içinde Hocam sahabeler de olduğu için Konuşurken çok dikkatli konuşuyoruz Şimdi bu dönemle ilgili arkadaşlar Biraz daha e, Tahrik edici Konuşabilirim herhalde değil mi Tabi serbest hocam <gülüyor> Okul okul akademi Her türlü akademik özgürlüğü sağlıyor <gülüyor> Evet biraz e, özgür hissettim şu an kendimi biraz nedense. <gülüyor> biraz tahrik edici konuşayım. Şimdi bu dönem yani Halici biraz önce vurguladım mesela. Nehrevan'da olanlar neydi? Sonra Harura'da olanlar neydi? Harura'da yaşanan olay neydi? Yani bu kişilerle daha önce... Tabii ayrıntısını vermiyor şey, what vermiyor. Başka kitaplardan, tarih kitaplarından okuyoruz. Biz mesela bunları bir okuyun. Bu noktaya nasıl geldi? Mesela Hazreti Ali kırdı geçirdi deniyor yani öyle yazılıyor eserlerde. E çok bu savaşla ilgili çok betimleyici tasvirler var bazı kitaplarda. İnanılmaz yani. Yani insan tabii rahatsız da oluyor. Çünkü işin ucunda sahabeler var. Resulullah'ın etrafında, çevresinde olan kişiler var. Ve biz hani asr-ı saadet diyoruz. Mesela böyle bir asr-ı saadet mitosu var. Ki ben bunu hani küçümsediğim için değil yani. Önemsiz gördüğüm için değil. Bu çok önemli bir kavram. Kendinde üzerinde konum uçulması da gerekir. Yani işin içinde bu da olduğu için bu bizi bence çok hani tarihsel anlamda olayları anlama anlamak anlamaktan uzaklaştırıyor. Yani burada hep bir, bir taraftan bakıyoruz mesele. Bir bir bir gözden bakıyoruz yani. Olayları ya da hep bir netice verecek şekilde e, okuyoruz. Yani orada neler konuşulduğu, neler olduğu, netice niye böyle gerçekleşti. mesela bütün bunların etkisi, bütün bunların tesiri var. Bu savaşların etkisi çok çok fazla sürüyor. Biz bile bir mağduriyete uğradığımız zaman etrafımızda, çevremizde bu neler neler oluyor yani? Kaç bu, bu nesilden nesile gidiyor bu. bu bu mağduriyetler ya da bu acı şeyi. Bunu e, hani emin olduğum bir şey söylemek için değil yani bunu da dikkate alınması gerektiğini düşündüğüm için yani e, söylüyorum. Özellikle sahabe dolayı sahabe dönemi olayları ile ilgili. Böyle bir durum var. İşin yücünde sahabenin olmasından, tabinin, tabinin olmasından dolayı bu, bu tarihçi gözlüğü, gözlüğüyle bu dönemleri okumakta biraz zorlanıyor. Olabilir ya da tek taraflı oku, oku, oku, okuyabiliriz. Ama her zaman bu haricilik bir zihniyetse bu, bu gruplar her zaman dediğiniz gibi olmuştur. Olması da gerekir. Terörizli olmadıktan sonra anarşizme tevessül etmedikten sonra kendi fikirlerini, kendi düşüncelerini çok sağlam bir şekilde ortaya koymaları çok doğrudur, olmalıdır da bu bizi dinç tutar. Bu toplumun muhafazakarları bizi dinç tutar. Yani bu, bu mollalar çok mühimdir yani, çok önemlidir yani. onlar Hatta toplumu onlar ayakta tutar yani, o sabiteyi onlar sağlarlar. Yani şimdi öyle olmasa ben neler yaparım Allah bilir yani. Eğer korkmasam bu insanların eleştirilerinden, tenkitlerinden korkmasam neler yaparım yani. Bunlar yani geleneğin devamını, yani geleneğin makul ve ölçülü bir şekilde aktarılmasını sağlarlar. Değişimin motorudur yani bunlar. Zaten yani haricilerin bu şeyde, o değişim, hızlı değişime karşı çıkışları var. Hızlı bir değişim var e, ve bu değişime de karşı çıkış var orada yani. İşte Kur'an'a dönüş derken işte o dönemdeki bir takım e, iştihatları, yani Hazreti Osman'ın az Hazreti Ali'nin iştihatlarına karşı çıkış var. O işteki yani bir medeniyet kurmak için bu iştihatların da olması lazım. Çünkü artık şehirde yaşıyoruz yani. Şehirde yaşıyoruz. Yani şehirde Kurallar vardır, ilkeler vardır. Artık Kur'an yazılı bir metin olmanı, artık insanların sahabe nesliği için Kur'an canlı bir şeydi, bilgiydi. Yaşadıkları içinde oldukları bir havaydı, bir atmosferdi ama artık yani Kur'an bir metne dönüştü. yani. Kur'an toplandıktan sonra karşıda bulunan, işaret edilen bir metne dönüştü ve artık e, oradan daha... E, sosyal ve toplumsal bir düzen için hani sadece ayetlere referans vermekten ziyade belli ilkeler, hukuki normlar çıkartmak itikadi normlar çıkartmak e, durumu e, hasıl oldu, söz konusu oldu. Onları da anlıyorum, haricileri de anlıyorum. Ama onlar da biz anlasın yani. Öyle. Yani evet. evet bu, yani böylece biz yani bu zihniyet yüzünden çok hızlı ilerleyemeyiz. ilerlememek de gerekir. Bunlar geleneğin devam devamlılığını sağlarlar. E, o bakımdan. Yani o o değişimi regüle ederler yani. Düzenli bir şekilde. Tek şey bu kan dökme olayı. Yani bu fiziki çatışma boyutuna gitmesi insanı rahatsız eder. Evet. Orada da dediğim gibi bu savaşları iyi anlamak, analiz etmek lazım yani. Evet. Değerli evet. hocalarım de. varsa sorularınızı yönetebiliriz. Ben, benim bir sorum var. Eğer müsaade ederseniz. Buyurun. E, hocam dersin başında siz de vurguladınız e, şiirliğin karizmatik bir lider etrafında toplanan bir hareket olduğunu, hariciliğin ise karizmatik bir toplum yapısına inandığını. E, Watt ise şey, eser, kitabında şu an sayfayı hatırlamıyorum ama haricilerin de, şiirlerin de esasında bedevilerden geldiğini, bedevilerin o toplumsal dönüşüm neticesinde yaşadıkları sıkıntının dışa vurumu olduğunu söylüyor. Burada benim dikkatimi çeken şuydu. Yine e, Watt'ın eserinde vurguladığı ...Şiilerin daha çok Yemen bölgesinden, hariciden ise Kuzey bölgelerden destek bulduğunu. Bunu görünce dikkatim çekti. Her ikisi de bedevi ama nasıl böyle bir ayrışma söz konusu deyince... ...ilerleyen sayfalarda bunun tahlilini yapıyor VOT. Ama ben yine tatmin olmadım çünkü şu kafama takıldı. VOT'un açıklamasına göre bölgesel hafızayı bizim önümüze koyuyor. Sonuçta Yemen'de krallıklar vardı ve bu sebeple karizmatik bir lider etrafında toplanan şiirliği tercih ettiler. Herkese aksi e, şekilde de haricilik etrafında toplananlar da kavim asabiyetine sahip insanlardı. Benim sorum şurada, e, hakikaten e, hariciler, e, haricilerin kar, e, karizmatik bir toplum yapısına sahip olmalarından dolayı kabile asabiyetine sahip insanlar orayı tercih etti, yoksa kabile asabiyetine sahip insanların hariciliği tercih etmesi neticesinde haricilik böyle bir kimliğe mi büründü? Ya da şiilik üzerinden soracak olursam, Yemenliler e, şiiliğin karizmatik bir et, lider etrafında toplanması sebebiyle mi şiiliğe meyil Yoksa Yemenlilerin şiiliğe meyil etmesi neticesinde şiilik böyle bir hüviyete mi sahip oldu? Yani aslında ikisini birine tercih edecek durumda değiliz şu aşamada. Yani bunların hepsi kendinde üzerinde durulması, incelenmesi gereken hususlar. ve evet, doğru. Aslında What yani daha öncesinde bu karizmatik toplum ve karizmatik lider vurgusundan önce her iki mezhebi doğuran temel sahikin bu işte kabileden devlete geçiş olduğunu söylüyor. Ama buradaki değişimin şeyi bu yani bu, bu olgunun her iki akımda farklı tezahürlerinin olması ve birinde Hacili ve birinde Şia'yı doğurması birinin Kuzey kabileleriyle, birinin güney kabileleriyle daha çok e, irtibata geçmesi şeklinde anlatılıyor e, metinde doğru. Ama burada bu, bu etkileşim, yani işte hariciliğin kuzey kabileleriyle e, Şia'nın ise güney kabileleriyle, işte Arami, Hristiyan, Acem, İranlılarla e, Himyeli'lerle falan irtibat neticesinde böyle bir sonuç doğurması Tabii kendilerinin yani onların getirdikleri yapıyla da alakalı kabilelerinin kendinde renkleriyle de alakalı. Bunun dışında dışarıdan bu gelen kültürün etkisiyle de e, alakalı mutlaka. Yani ben iki taraftan da bir bağlantı kurulabileceğini düşünüyorum e, açıkçası. Zaten hani ben e, Vat'ın kitabını çevirirken de Dikkatimi çeken şeyler bu türden cümlelerdi. Yani bu türden, yani bu cümlelerin kendine kadar doğrudur, ne kadar yanlıştır ben buna cevap verecek durumda değilim. Alanın sahadan uzmanı değilim. Hiç ee, yani ama ilgiliyim yani anlamaya çalışıyorum ee, metinler üzerinden. E, benim dikkatimi çeken husus da bu olmuştu zaten. Bu tür okuma biçimi olmuştu. Bu sosyal hareketliliğin, toplumsal hareketliliğin bir yerde o düşünceyi oluşturması ne oldu yani Basra'da ne oldu yani bu, bu bu fikrin bir yerde birikmesi ve orada bir insan tipinin ortaya çıkarması bir yani insan bir yerde Şi'i olurken diğer tarafta harici olması e, o yüzden bu girişte hani zikrettiğim öncüler önemliydi vatan öncülleri. o yüzden bu akımlardan önce yani akımlardan insana gitmektense, insandan akıma gitmek, insandan gruba gitmek daha mühim olabilir. O toplumsal hareket, Bunların hepsi, bu mezheplerin oluşumu bir yerde, bir toplumsal hareketliliğin bir neticesi olarak, bir hasılası olarak e, ortaya e, çıkıyor. Ve bu, e, tabii işte, bu, bu, e, bu kolay bir şey değil. Yani bunun analizi, tek yönlü yapılacak bir şey değil. İşte ne bileyim işte Hristiyanların ya da işte Mesiyanik tavırları ya da inançları geldi işte Şia'yı doğurdu falan. Ee, i̇şte İran kültürü geldi işte böyle etki etti. Bu çok kolay söyleniyor ama o kadar kolay değil yani. Yani bunun etkilemesi için bir, çok uzun yıllar geçmesi gerekiyor. Yani üç dakikada beş dakikada olmuyor yani bu. Bu Yüzyıllar geçmesi gerekiyor. O yüzden mesela Vat hariciliği de Şia'yı de iki bölüme ayırıyor. Mesela proto-Şii diyor şeye. Ee, yani Şia'yı aslında 3. asırda ortaya çıkan bir mezhep olarak görüyor. E, 3. asırdan öncesine e, ilk e, 3 asra 2 asra neyse ilk Şiilik diyor yani ve bu ilk ilk de kesinlikle böyle bir karizmatik liderliğin olmadığını vurguluyor. Hatta orada Alevilik, Hüseyinilik, Hasanilik, Haşimilik, Zübeyililik gibi farklı farklı nispetlerin olduğunu e, vurguluyor. Yani farklı farklı trendlerin olduğunu da vurguluyor. Ama daha sonra ne oluyor da orada Şia böyle bir yapıya kavuşuyor. Böyle bir sıçrama yapıyor da orada e, şi, burada da iki tane şey aslında vurguluyor Şia ile ilgili olarak. Ki bunlar önemli. Bir birincisi, bunu bugün yani bir iki şey daha okudum da yazıda okudum da bu karıştırmış olabilirim vatta bu olmuş o, olmayabilir. Zahir batın ayrımı yani Şia'da zahir batın ayrımı bir de neydi ya? durmaklarından bakayım. İkincisi dedi dualizm. Sanıyorum batta yok bu. Sonra ne oluyor da 4. asırda e, Şia gerçekten 3. asırda teşekkür ediyor. 4. asra Şii asrı deniyor İslam düşüncesinde diyenler var. Yani nasıl ki mesela işte ilk 2 asır Muhtezli asrıysa ya da 2. asır Muhtezli asrıysa 3. asır e, 2. asır 3. asır Muhtezli asrıysa dördüncü asra Şia asrı diyenler var yani. işte. ondan sonra da Sünni'nin zaferi geliyor zaten. Yani Şia'nın gerçekten çok etkili olduğu bir dönem var. Büveyhiler döneminde örneğin. İşte orada yani bir bir kırılma oluyor ve orada karizmatik şahsiyet bir şekilde evet eski kültürlerin ya da bu işte güneyli devletlerin etkisiyle de olabilir. Hristiyanlığın etkisiyle de olabilir. Yani bunu tek başına tek yönden izah etmek çok şey olur. Yani kendinde çok anlamlı olmaz diye düşünüyorum ben. Evet hocam. Teşekkür ediyoruz. Bir Oo. buçuk saat oldu. Ee, neredeyse bir buçuk saat olmuş vallahi Ben böyle yavaş yavaş yani. oldu. Yani soru sormak isteyen hocamız varsa son bir soru alıp kapatabiliriz. Hocam ben müsaadenizle son soruyu sorayım eğer uygunsa. Buyurun buyurun. <gülüyor> i̇yi, i̇yi akşamlar Hocam Osman Hocam. Ee, şeyi sormak istiyorum hazır. E, değinmişken bir taraftan da düşünüyordum. Bu e, hariciliğin e, e, yani zahiri söylemeyen yani Kur'an'a zahiri bakışının e, sosyopolitik <gülüyor> temelleri muhakkak var ki zaten sizden hani bir şeyler yakalamaya çalışırken işte hani Ali, Ali Osman iştahatlarına karşı çıkış e, gibi bir şey yakaladım. <gülüyor> Ama bunun dışında mesela e, söyleyebileceğimiz bir şeyler olabilir mi? Yani bu e, Aklımıza gelen herhangi bir şey muhakkak e, vardır diye düşünüyorum bu, bu noktada bir şeyler duymak istiyorum. Yap, zaten en temelde başlangıçta çıkış noktası orası. Yani eleştirdikleri husus e, öyle gözüküyor ki Hazreti, Hazreti Osman'ın iştihatları ve ondan sonra da Hazreti Ali'nin iştihatları. Yani e, o dönemdeki sosyal hareketleri, sorunları çözme tarzı, çözme biçimi. Burada çok fazla kendi reylerine ve iştihatlarına dayanmaları ya da e, Kur'an'ın, onlar şöyle okuyorlar, bu, e, yani şöyle düşünün daha, yani Kur'an siyasetin merkezinde olduğu bir dönem düşünün yani, bugünkü gibi değil. Bugün işte Kur'an ortalama bir Müslüman için neyin ne anlam ifade ediyor? Yani işte wat çok kullanı, standart Müslüman der, standart. İslam görüşü standart bir insan için ben bunu çevirirken çok zorlandım standart en son standart diye bıraktım hani ne olursa olsun dedim yani olduğu gibi bugün standart bir insan için ne anlamı ifadesi Kur'an hiç hiç ilgisi yok yani o dönemde insanlar için Kur'anın anlamı çok farklı çok başka yani öyle öyle bütün bunlar bütün bu tercihler bir kere onları da yani Hazreti Osman da Hazreti Ali'yi de kendi görüşlerinde anlamak lazım mutlaka ee, yani evet Kur'an-ı Kerim'de temel ilkelerde var ama hayat sürekli yenileniyor yani yaşam sürekli farklı şeyler çıkarıyor sorunlar ortaya çıkarıyor ve bu sorunlara birebir oradan hüküm verebilmek oradan şey verebilmek karşılık bulabilmek kolay bir şey değil ee, bu bu kendinde belki politik bir duruş olarak gözükebilir. Ama belki hani böyle teopolitik bir duruş gibi gözükebilir. Hani dini bir bağlamı da var bunun ama siyasi bir e, bağlamı da var. Neticist itibariyle görünen husus böyle siyaset gibi ama bunun arka planında işte metinleri yorumlama biçimi var. Bir bir hani tevilden uzak durma anlayışı var. Yaklaşımı var. Bu bu e, Tabi yine şeyde yani tevilin yani yorumlamanın yorumla yani metinlerin yorumlanmasını ihtiyaç haline gelmesiyle alakalı bir husus olarak da gözükebilir sanıyorum. O yüzden özellikle ilk iki asırda dini şeyleri dini hareket yani dini görüşleri siyasi görüşlerden ayırt etmek çok zor. Vat vurguluyor. Ben de vurgulayacağım. Siyaset kesinlikle düşüncenin önünde. Bakın bunu özellikle kullanıyorum. Önünde, yanında değil, önünde. Siyaset düşüncenin önünde. E, kelamla ilgili olarak vurgularsam kesinlikle bir kelam tarihinde siyaset kurumu, sultanlarla olan ilişkiler kesinlikle belirleyici ve etkili bir de harici etkiler. Yani o Yemen'den gelenler, Kuzey'den gelenler, bu iletişimleri de dikkate almak lazım. Özellikle dış unsurlarla iletişimde kelam kendini belirgin hale getiriyor. Bu soruyu vesile kılarak bir daha vurgulamış oldum. Teşekkür ediyorum Rümeysa. Hocam siyaset, siyaset dediğiniz için ben de kısa bir e, ekleme yapıp kapatmak istiyorum müsaadenizle. Hı. E, o benim de okumalarıma göre siyaset kelamcılara hayır getirmemiş. <gülüyor> derken burada biraz daha açmak gerekiyor. idari görev. Kelamcı ne kadar idari görevden uzak durursa e, yani kazılık ve benzeri bir amirin emri altına girecek idari görevden uzak durursa o kadar kelamcı orijinal fikirler öğretebiliyor. Ama zaman içinde bir şekilde yani devlet idaricilerin baskısıyla diyelim veya e, ekonomik aşılıklardan kelamcılar idari görev aldıkları zaman bu hem İslam düşünce tarihine hem de e, hayat açısından kelamcılara faydası alamamış. Bunu birkaç örnek verebiliriz. Örneğin Ebu Hanefi ısrarla idari görevden uzak durur ve uzak durmayı da tavsiye eder. E zaman içinde e, matürlülük dediğimiz düşünce anlayışı da idareden ve siyasetten uzak durmayı tavsiye eder ve uygulamaya çalışır. Ama özellikle Batı Karahanlılardan sonra Hanefi katkıçıların büyük bir kısmı Devlette de görev almayı tercih etmişlerdir. Devlette de görev almayı tercih ettiği için de Hanefi Maturidik kelamı özgünlüğünü, kelam açısından özgünlüğünü çok koruyamamıştır. E, Muhtezil için de benzer bir durum söz konusu. Keşke Muhtezil'e Abbasi e, devletinde üst görevlere gelemeseydi de şu mihne olay yasam, yaşanmasaydı. Yani Muhtezil'e bağımsız akademisyen, e, kelamcı olarak devam etseydi, mihne olmasaydı, yani devlete ele geçirip de mihne yapmasalardı, Belki varlığını sürdürecek ve daha da güçlenecektir Bunu günümüzde de e, e, tekrarlayabiliriz. Çok kaliteli kelamcılarımız var, çok kaliteli profesörlerimiz var. Dekanlık, rektörlük gibi bir şekilde idari bir görev alıyor. Yani alana sağlayacak katkı çok minimize oluyor. Dolayısıyla benim de arkadaşlara e, tavsiyem ailesine. <gülüyor> Kelamcı siyasetten, idari görevden uzak durması gerekiyor. Diğer türlü düşünce korunamıyor. Evet güzel bir güncel mesaj ve müzakere oldu üstadım. Teşekkür ediyorum. <gülüyor> evet. Tamam mı ha, hocam? Hangi kısım ee, okunsun? Ee, onu bir siteden alalım hocam. Tamam. Şöyle zaten bu hani Şii'adan da bahsettik kısmen ama zaten herhangi bir mezhebi anlatırken böyle geriden süpürerek gideceğiz. Geriye doğru besleyerek gideceğiz zaten. Herhalde bir bir sonraki haftanın başlığı ne hocam? bakayım hocam sisteme. Genel dini hareket mi? Bir bakayım hocam sisteme. 103-131. Osman hocam sistemden bir açayım. Kalkalım. Hmm. Üç, yani hareket, bir... eğitim, eğitim, tamam, işte Selefiye Selefiye'yi anlatacağız haftaya. Tamam. Sayfa aralığına yani. E, yani o zaman 103-131 arası yani 30 sayfa arkadaşlar tamam. okurlarsa sorularına çıkarırlarsa çok iyi olur diye düşünüyorum. Ee, hocam ben de çok teşekkür ediyorum size. Ee, ve değerli, değerli katılımcılara arkadaşlarımıza sağ olsunlar. Ee, böyle bir ortama vesile oldukları için. Hocam sizlere de teşekkür ediyorum. Sağ olasınız. Değerli arkadaşlarımız da önceki dersleri kaçıranlar için her gün videomuzu ilgili sayfaya ekliyoruz. Buradan takip edebilirler. Önceki dersleriyle de, şimdiki dersi de Benzer ücretsiz Arapçadan İngilizceye kadar farklı dersler var. Okul Okul Akademi sayfasında. Oradan da isteyen takip edebilir. Katılımlarınız için teşekkür ediyorum hocam. Haftaya teklif edeceğiz sizlerden. Teşekkür ederiz. Hayırlı geceler. Hayırlı geceler hocam to come.